Finnold'dan herkese selamlar arkadaşlar, ben Cankan. Selam versene lan. Haa, <gülüyor> ben de konuşacağım. <gülüyor> Devam etler. Geziyordum Evet. Selamlar arkadaşlar, ben de anlat. Bugün Old Warp'ta bir dungeon'a girmişken hazır video çekeyim dedim. Dungeon incelemesi olsun bu da çok. Oyun biraz karışık. Anlatmak için çok yanlış bir yöntem biliyorum. Çok baya bir e, Dark Souls... Survival kafasında bir şey. Ee, biz de Anil başladık başladık. Yani oynayanlarınız varsa oyunu hem gösteririm hem de fikir bulunacakları. Bayağı bir loot çıktı var, bu arada. girişinde olan loot. <gülüyor> <Bayağı bir gülüyor> biz bunları var. alıp kasabaya dönelim yani. B bence <gülüyor> bence daha yok. Oturayım. Böyle. Caner de burada. Arkada oyunda değil ama. Sesi gelirse. O da burada yani. Adam her şeyi aldı ya. Adam ba onu bakıyordum onu... isimlerine. Valla vereyim <gülüyor> istiyorsan. İstemiyorum. Öfke iksiri gördüm sadece orada. Öfke... iksirleri eve stokluyorum ben Anıl ya. Ne bileyim. Olur. Hop! İğrenç yaratık. Ay bu mu yine? Çekilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Vurum ona bir tane vursam ölürüm. <gülüyor> <gülüyor> Okum boşa gitti senin yüzünden. Al al. Boşa gitmedi. Hernes. Boşa gitmedi içinde. Ona 3 tane ok attım. Burada var var ok bak. Etrafta var. Aldım aldım aldım. Dur dur. <gülüyor> Şimdi bir dakika. Aa. Sağda loot var solda gidiş. Hemen abi. hızlı Bence ilişim slotuma bir şey koyayım. Bekle. Tamam. Koy. Sağdakine gidelim. Şöyle lanternlerimiz bir sönerse karar hayatımız bu arada. Bakalım ne var. Uuu. Uh. 3 gold'a aldım. Al Aç. Alabilirsin Normal onları. mantar. Kuru mantar barı. Botu bırakıyorum, çok para da etmiyor. Çok da yer kaplıyor. Gerek yok. Yıldız mantarlarını aldım. Pişman olmayalım sonra. Tamam. Usturaları da aldım. Kafamızda tutabilir miyiz? Sağdan mı soldan mı? Aa, sağın gidişi de var. Solun da var. Bilmiyorum. Dungeon'a sen döneceğim Ben değil. <gülüyor> tamam. Şöyle yapalım. Sağdan gidelim. Aklımda tutacağım yolu. Yani güven bana ya. Biloz. Yıldız mantarı topladım Önüne gelmedi. göstereydim. Hangisi yıldız mantarı, o muymuş? Ya yer değişti. Böyle. yanına gidersen yıldız mantar oluyor. Bu ne? Bu toplanıyor mu, toplamıyor? Hani bu da gayet mantara benziyor. Abi Bunu sağdan daha da sağ gidiyoruz benim kafayı iyice sıcak bana. Yok gel gidiyoruz işte. Şunu alabilir misin ana? Mana taşı. Maden <gülüyor> mi? Sökebiliyor mu? Valla sökebiliyor. Sökebiliyorsun valla, çok yapıştır. Bam. Bu kadar mı? Dağda var mı? Aa. Sadece bir kere vurabiliyoruz bu şeylere. Temiz su. Kapı. Topla. Şöyle matarımı Topiği doldurdum. Kapıyı açabileceğimi düşünmüştüm. Kan mantarı diyor al diyor. Bir dakika çekilsene. Kan mantarı affetmem. Can can potu yapmaya yarıyor. Hı. Hmm. Aynen. Şuradan gidiş var. O ne ya? Anıl. Tamam. Tek sorunumuz buradaki bu yaratıklar değilmiş. <gülüyor> Canavarlar var ay şöyle bir videoda bir şey dikkat edeyim mikrofonumu tamam boş e, anlık bir yardımdan mikrofon alsaydı bütün sesim videoda çöp olacaktı bu da videonun boşa gitmesi da çok güzel de benim evet benim mi e, beni beni beni, beni. oh unutlarını bakacağım alma söyle ay iki tane aldım bir şok şeyini aldım enchantı bir de px aldım anıl düşman düşman düşman anıl düşman bum bana yaz zaten bum Vuramadım. <gülüyor> Suratına vurdum. 0 metre. Caner sen seversin 0 metre. Bir tane daha geliyor. Caner gitti galiba. Niye bana geliyorsun peki? Abi niye bana geliyorsun? Sen bana bırak. Ay! Ay! Ölür müsün? <gülüyor> Ama ölmedi. <gülüyor> Suratına bir vurdum. Ben de atayım da. E, tuzağı aldım. Zehirli bezi... Normal mantar Zehirli bezi bir bir tanesini sana bırakıyorum. Yayına sürsene bi. Merak ettim. Sürülüyor mu ki? Yes. Onun için modu vardı ama. Nerede ben... zehirmez şurada mı? Bir sana bıraktım, bir denemeden bilemez. Zehirmez. Ana boss aldım. O yüzden ben ne öfke demek boss? Efkik öf sirimi içtim ben. Dur bir şey yapıyor. O. Oh. Şey yapıyor. Bir... şey yapıyor. Yapma. her ne yapıyorsan. Kuzi Yapma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Söz>. Yapma. <gülüyor> Yapma. Opa. Oo çok güzel yapıştırdın lan. Hadi. Oba! Yerdeyken sıçarım ağzına. Mana kristali çıktı iki tane. Sana bırak. Sana bırakayım mı? Allah! Ben... Bak bak canım kan. Ay topladım yanlışlıkla. Üzerinde durunca. Şurayı görüyor musun bak? Şuradan atarken havada asılı kaldı doktor. Oyunun böyle ufak baktları olabiliyor. Havada... Bilmiyorum havada nasıl kaldı. Havada şey olmadan bazı duvarların şeyleri çıkıntıları olmamasına rağmen Aa, duvara bu girmiş gibi. Kanıyon. Ka kanamıyorum A kanamıyor da mı? fiziksel direncim ve darbe direncim çok az. Potu var mı bir şey? Aa. Herhangi potun var mı üstünde? Büyü iptali var galiba. Yes. Büyü temizleyici. O Çoğu ne? negatif etkiyi ortadan kaldırır. İki, iki, dakika, iki dakika boyunca mı üstünde. Bekleyebilirim istersen ama bence var. Alttım yere. Ben of, şu zehirli şey, sevdim. şeyi sevdim. Zehirli şey nerede? Heh. Bunları... Kullan mı diyeceğim bunu? Ne diyeceğim? Kullan, kullan diyeceksin. Uyumlu bir yakında bir silah. Evet, onun modu var. <gülüyor> zehirli, <gülüyor> Bu arada mod, zehirli mod. Burada birkaç mod yüklü arkadaşlar bende. Şu az önce açılan combat butları moddan kaynaklı oyun oynarsanız neden yok demeyin. Ha geldi. Hoş geldin. Bir tek suratına. <gülüyor> Selam. Oh, Ama sen her vuruşunda ebesinin şeyini fırladığı için <gülüyor> eğim alamıyorum. Neyse. <gülüyor> Okumu alayım. Paralarını Teşekkür alıyorum. Alın. Anıl! Ne? Dur, çantam çok ağırlaştı. Bakın! <gülüyor> Üç başlı tiroid ızrağı yer Aa! Anıl. Büyü atabiliyor mu onu? Ee... bir şeyler yapmıştı çünkü. Ortaya bas bakayım. Yapmıyor bir şey şu bir şekilde. Ama e, şöyle altı vuruyor. Yalnız. 6, e. Hop geliyen var. Bir vurmayı deneyeyim mi? Bir vurmayı deneyelim. 11 ne ya? 11 vuruyor bayağı. Neydi gel buraya gel buraya gel buraya, gel buraya. Bayağı bana Oha. geliyor ya. öldür müsün? Defol. Defol. Defol. <gülüyor> geliyorum. Kaçma. Bayağı kaçıyor. <gülüyor> bir şey hiçbir şey bir aslan var. <gülüyor> Belki büyü öğrenince yapabilirsin. He, bak bu çok zekiceyim. Okumu alabilir miyim? Alabilirsin. Ben de mant mantarımı aldım. Şunları toplamıyorum Nerede heriflerin ya? mızraklarına ama mı umarım pişman olmaz. Ben çantamı ağırlaştıkça topluyorum Aa, çantamı ağırlaştıkça yere atıyorum. Okum var burada Dur. sen. Ya yeter gelme yeter. Tamam, tamam ben alırım onu. Yeşil gözlerinde um. parlaya parlaya geliyorum. Um. Ben vuracağım. <gülüyor> Mantara yapıştırdım. Neyse. <Next. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şeylerini alıyorum onlardan. Siz yapmamı sağladı. Buradan alıcım. Ya okunu al. Nereden? Burası. Bu arada o ok. mı? Sürekli Anıl oklarını gösterme sebebi oyunda düşmanların üstünden oklarınızı alamıyorsunuz. Eğer okçu oynarsanız Anıl gibi üzülmeyin sonra. Evet. Yağ topla diyor. Okumu. Anıl koyu yağı. Ya işte şimdi oğlum. indiğimde. de. Abi çok karışık değil mi anca. Herkes. Karışık. Daha diğer tarafa gidiş var bu arada. 50 tane yaratığın ha, geldiği yere tamam burası yolun geldi Orijinal yolun geldiği yer. Tamam tam burası sağa... Yolun sağ... gel mi? Haa. Sağ, sağa girdik ya bu sağ yolun devamıymış. Ama S Ekstra. Senin üzerindeki debuff gitmemiş galiba bu arada. Debuff değil o. o benim öfke. The boss geldi ha, ya. Sen... Öfke eksili içtim direkt. Hala devam ediyor mu ya? 2,5 dak dakika mı ne? 8,5 dakikada şey cooldown var o skill'in bari. Habermin Skill olsun. değil o. Tamam onun skill'i de var işte. Enrage öfke skill'i. He. Düşürürüm onu ya. 8.5 dakika kuldanlı. Cool <gülüyor> Üzücüymüş o. Ee, sağa Peki. bakalım mı? Aa. O daha aşağılara Temiz gidiyor. Su. Önce odaları keşfedelim. Acaba O solu unutma tamam mı üstteki? Unutursun muhtemelen de. Ben yine de söyleyeyim. Solda yer mi vardı? <gülüyor> Arkadaşlar analın yön duygusu biraz. <gülüyor> hopa Göre Bir düştük. Düşürdüm. Sen ya kadar. Ama iyipediyoruz. Hım, ok düşmedi bundan ama. Sana üzücü haber. Evet. Sağlık olsun. Gel gel şuna ya. bak. Gel şuna bak. Ne o? Gel gel. Nerede? Ne gel, var orada? Gel gel gel. Kuman, kumandır. Kamiyer. Look at this. Oh yeah, buz bezi. Ben şu bezleri alayım. <gülüyor> Silaha bağlı olmak adına. Bandaj. Çayım yoktu. Çayları alacağım. Bandaj al. Şunları da alıyorum. Çorbayı. Şalgam çorbası, mana inleyici ve soğuk, yavaşça iyileştirir diyor soğuk alganını, al. Şunu toplayabiliyoruz mu? Ha. Abi çok karışık, ha, ne gel gel, gitme oraya gitme gel. Ya da, do Ak. doğru hatırlıyorum değil mi? Neyi hatırlıyorsun? Buraya çok daha önce- Çok kendime güvenemedim. Buraya daha önce geldik, gelmemişiz. Gelmedik ya, kafayı yeme. Yağmacı cesedi, 19 parası var. Topla, Şunu küçük seferi. Demir parçalarını. Aldım. Alsana. Mantarı da aldım. Lanternini almayacağım. Ama alabilirsin fırlatırsın. Lanternini ben aldım. <gülüyor> Eninde her zaman bir tane fazladan lantern olsun olsunlar. Al burada. Yedim bir darbe. Yüzücü oldu. Bana da geldi. Bu ayıp etti ama. Suratını duvara yapıştırırım senin. Evet. evet. Gürs kullanmaktan nefret ettiğimi söylemiş miydim oyunlarda? O bu ne? Dev kalbi lal taşı. Om çok Aa, Bunlarla Nalla savaşmaz. bir tanesinde karış. karış karşılaşmayız. Evet, ben de öyle olmuyorum. <gülüyor> Kız aynı şeyi düşünmüşüz. <gülüyor> Var mı bir şey? Yeşil mantar. Dev neymiş o dev kaybı bilmem nesi? Bilmem. Çok craft itemı gibi geldi. <gülüyor> Oyunda her şey craft Onda benim fikrim. Sana. Aa, demir damarı. Ç çıkar. <gülüyor> <gülüyor> bir demir parçası, bir koyu yağ. Güzel. Şimdi Hı, bu da buraya da. kadar geldik. Da boss bu, almamız gereken göre, görev itemi o değil almamız gereken. Haberin evet. olsun. Bu ne? Yukarıdan aşağı bir daha ineceğim sen Buradan hala yukarı gidiş var. Tamam onu yaparız. Bir iç buradan, buradan gelmiştik sanırım. Aynen. şimdi Buradan evet, buradan bir... sağa dönmüştük sola gideceğiz o zaman. Sağa gideceğiz sola gideceğiz. Daha burada bir şeyleri daha lotlamadık senden. Gel. Sen ve, ben nereye gidiyorsam oraya. Ve görev itemi. Aldım. ne bu ne? Ne olmuş lan burada? Ha, buraya birini oturtmuşlar. Odayım, <gülüyor> <Onda> en <fikirim. gülüyor> Devamını söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> temiz su. Bu da temiz su yazıyor ama acaba birinden Temiz su buffının yanında taşıyor bu arada sürekli. Bak 2 dakikalık buff aldım temiz sudan. İç saniye. İçebilir miyim o zaman? İçeyim. Bir daha ben doldurup, içeyim doldurup doldurup duruyorum. Ya i̇şte. doldur doldurması da buffı da dursun üstünde. Ne veriyormuş buffına bir daha bakayım. Her saniye enerjiyi yenilemeni arttırıyor. Fena değil yani. Tamam. Ya sen yakın dövüşçüye gitmiyorsun. Oğlum sana şu Elemental DLC'yi almamız lazım ya. Elemental bovla bir vur. Hmm. İndirimi bitmiş ama ya bu yüzü 36 lira. Allah e, Bekleriz. Hmm. Burada Divinity, sana bir şey söyleyeceğim. Divinity'de dedin ya. Divinity'de, Divinity'de de üç, dört tane falan yay skili vardı. Hoca Divinity'de okay. diyor. He. Ya skill vermez de. Buranın Peki. buranın karanlı. Ben yaycı olarak çok da önden gitmeyeceğim. Git, Demir damarı çıkar. Çıkart onu abi. Çıkart onu. Sadece Sadece bir tane çıkması çok üzüyor ama. Oh. Şunlar kapı gibi hissettir. Evet kapıya da benziyor zaten. Vay wow. an Garip bir yere geldik. Bir yerde büyük taş var. Yok daha önce gelmedik buraya. Bekle. Solda sandık var vallahi gelmemişiz. Direkt sandığa doğru, doğru geldiğimi biliyorum. Hoppa. Ah. Her halde. Evet. Tam kalsın öyle. Ben kendisi, orada oktlarını. Kendisi yok. yükseklerden olduğunu ilan etti bana karşı. Ya adamın üzerine dojladığın için <gülüyor> okumu. Ya, ben suçluyum yani anda da. o da, da. Evet. Ben suçluyum. Of. He, öldür ok, artık. Ok. Kaç tane ok attım onu? Oklarını al. Var mı? iki İki tane. Ben üç tane attım onu. Oyun pek sana adil davranmıyor konu. Alma içindekiler. Almıyorum. Gel bak zaten çok da çok da bir şey yok. Zehirli bez sen al benim işime yaramıyor. Şu bezler alıyorum. Aldım. O bezler çok güzel bu arada. Tahta koyu ya <gülüyor> yanıcı silahlar falan. Sırık. Sınırlar. Bunlar lütuft malzemesi yapması çok kolay bir şey. Bir Şey bulamazsak burada elimiz boş gitmeyelim Şu çocukların mazeretlerini alırız yanımızda. Tamam. A manat taşı. Yes. Sana bir şey yapabiliyor mu? Hakamanit o diye bir şey geldi, sana acaba? da geliyor mu? Ne? Hakamanit diye bir şey verdi. Orada 65 gol de olmuş her şeylerden sadece. Köş. Ben bu muzra <gülüyor> aldığım gibi benim üzerime alıyor. Ok geliyor. ne o attarsan tüm dünyanın büyü büyüsünü bozuyor musun? Düşünsene. Çoktan attım. <gülüyor> ya bir şey olsaydı adamım. Sağlık olsun yani. Çok kötü bir adamsın A sen. Atarken de söyledim yani acaba şuna bir şey yapsam bir şey olur mu diye Tamam da ne Olmaz. bileyim hani deneceğini düşünmezdim. Benim. Evet. Ba bu oyun yapsam bu arada haberin olsun. O ona ateş ettiğin anda boom. Bu, ma Dedem, bu mavi, mavi bu, ışıkla bu ışıkla birlikte. Neden <gülüyor> abi doğaya, ne neden doğaya zarar veriyorsun abi? Doğa mı? Parlıyor lan. Abi parlayan bir şey mağaranın içinde kesinlikle doğadır Mevcuta ya. Bu da mor ya. parlıyor mesela. Ona da vurma. Mesela orada ileride bir yer var yalnız. Oralara gitmek istiyorum ben. Nerede ileride bir yer var? Bak gel. Takip et beni göstereyim. Oraya nasıl gideceğimizi yardımcı ol bana. Şu. Görüyor musun bak. Burası. Bak orası gayet boş bir yer olarak gözüküyor bana ama. Sen Skyrim oynamamışsın oğlum. Aa şuradan gidebiliriz. Şuradan yukarı. Buradan geldik zaten. aşağı indik demeyin aşağı buradan. Bakayım şöyle bir. Evet evet. Dev vardı ya bir tane. He. Şuradan... Eee... Tamam. Şurada bir loot gözüküyor. Evet ceset. Bunu lootladık zaten. Bence px iyi para ediyordur. Sence px iyi para ediyordur ya. Px mi ne? Tamam px aldım. Satarız. Let's go yukarı. Yukarı çıkıyorum. Çünkü yukarıda da bir gitmediğimiz bir yer var aklımda tutuyordum. Gidecek, götüreceğim seni öyle. Şunların mızrağını alabilirsin çok yerin boşsa. Yok bir tanesini aldım fazla ağır geliyor. Ben şu an fazla ağırım bir tane şey aldım. Tane. Ama bence kazanacağımız paraya değer. Toplarım canım. Mızrak, mızrak para ediyor mu? 8 ediyor diye. Fazıkça zıpkınım. 6-8 arası ya genelde çoğu itemler. Boss item olmadığı sürece. Aa boss 45'e gitti benim hala kafam orada. Hmm. Burası nere? Beklesene bir beni. Nereye? Su, su alayım ya. Hangi açalım? Şimdi seni şuraya götüreceğim. Kafamda tuttuğum yeri göstereyim sana. Sen dedim ya, bak bak dedim aklında tut, abi dedim bir yer var. Sen dedin ne yer varmış burası. Aynen. Aynen. O da muhtemelen sana az önce gösterdiğim boş gözüküyor dediğin yere götürecek bizi ama hadi O Orada bir pencere gördüm. Bir mağaraya niye pencere yaparsın? Bilmem. Ne hayal kırıklı. Buraya çıkıyormuş. Ay yok. Yok evet. Abi baya. O yolu değil de bu yolu kullansak direkt eşyayı alıp çıkabilirmişim ha. Belki oraya şuradan gidip götür. Dayan. Evet oraya daha önce gittik. Neyse çıkalım buradan. Öyle bir yer yok demek ki. Kalmadı işimiz. Belki de sen haklıydın hanım. Her şey bir yanılsamadan ibaret. Tamam bekle dur bek. Shift ben atmıyorum. Gerdeği bir Gerdek ben mi? Ben... Gerdek <gülüyor> mi? Yerdek dedim. <gülüyor> <gülüyor> Onun gerdiği bir tane dedin de kafam çok yanlış yerlere gitti. Güzel ya bu oyunda combat şeyi güzel oldu. Arkadaşlar oyunda animasyon iptal yok bu arada. Şu, şu hareket dediğim. Dark Souls oynayanlar bilir. Ee, o yüzden onun için mod yükledim. Ee, Yürü. İsterseniz onu modla yükleyebilirsiniz. Hadi diyorsanız ki animasyon işleri yakın dövüşçü barbarlar içindir. Ben okçuym, büyücüyüm diyorsanız. Ha büyücücekler. Evet, Şurası. Küçük akuamarin, akumarin, akumarin yerde bulmuştuk akumarin hatırlıyorum bu ismi. Bakayım. Alınabilen bir şey mi varmış orada Aquaman. Etkinleş, etkinleş. Aquaman. Küçük Akumarin. Akumarin. Aa. Hatırlıyom o ismi yok mu elinde? Küçük Akumarin. Galiba satılamalık bir yerde mi gördüm market. Ay beni çok üzdü şu an. Yürü. <gülüyor> Her şeyi var? Ne yapalım? Buradan mıydın? Buraya geri geleceğiz. Arkabem da karıştı ya, bu elim bozuldu. Tam bura bura. Yürü! mı bon. var her şeyin. Sattım işte, konuşma, git. <gülüyor> <gülüyor> ya ama diyordu ki satılmalık bir eşya diyordu. E, satılmalık bir eşya, evet. Güç kristali de satılmalık bir eşyadır muhtemelen. <gülüyor> ya. Elat seni alsın Cenk'in. Elat seni. <gülüyor> evet, arkadaşlar, Elat dediğimizde e, ünlü bir düşünür varmış. Bana adamı Tanrı diye tapmaya başladı. Fakat sebebini bilmiyorum. Bu ne oğlum <gülüyor> felsefeci olsam taparlar bunlar bana. <gülüyor> Hikayesi bu kadar yani adamın olayı kalmamış. <gülüyor> felsefeci olsak bana da taparlar eminim ben. Haydi. Gidelim o zaman o adamdan geri satın alalım oğlum. Şuradan duman tutuyor şurada niye? Kaplıcım o sıcak şu ne o? Aya toplarım ya. Ya iyidir. Güç koyu ya. Neyi çeviriyor hatırlamıyorum. Şuraya gittik aldığımız ya Bak bak towerı görüyor musun? Dalıp bitirip dövdüğümüz. Ora orası. Ora, orası orası mı ya? Bu ne? Ayşe bizim yani grupta. Genel olarak. Anıl'ın çoğu yayın duygusu olmaz. O yüzden tekrar tekrar gittiğim yeri bana tekrar söylemekten de hiç çekinmez. Bak biz buraya hiç daha gelmedikti. Değil mi Anıl? Şimdiye kadar demedin lan. Lan söyleme. Var mı videoda kaydı bence yok. Götümdeki... Buna bakıcamız ha. Aa, bak dürüyüm. bak kaydutun birini yiyorlar. Yediler. Hadi öldürelim. Standarı mı? Buradan atabiliyor mu acaba? Seni koruyacağım. Atamıyorum. Bu mesafe fazla geliyor. Vurdun vurdun. Şey attım bu arada. Denk getiremedi. Denk getiremedi videoda gözükecek bak üzerinde üzerinde üzerinde eğim Vallahi, üzerinde Tamam biraz kaldır. Yani. Bak kaldır kaldır. Şimdi gitti o vurdu. Kaldır ya, biraz abi. kaldır eğimini. Ok dediğin direkt sına o mermi gibi gitmez zaten. Hiç mi ok ders almadın? Öyle gidecek bana ne? Biraz kaldır. Oh. o vurdu. da vurdu. Biraz kaldırarak atarsan sniper geliyorlar. Vurdu. Tamam, gelmezler onlar. Lan lan beni ez geçti. O... Ya bana Okçu, okçuya gelinmez. Alo. Okçuya önce gelin vurdum balyozu bilmiyorum. beynine oğlum geliyor orada karşıda ya gelmiyor Güzel ha bunlar gelir misin Buradayım gel buraya Attım çantaya gidiyorum. <gülüyor> o da bana geliyor. Kim sana geliyor ya? Ha bıraktı. Öl. Şöyle çantanızda atabiliyorsunuz rahat dolamak için. Üzüm. Çok kullandığım mekaniklerden. Bak ben şundan bahsediyorum almadım. Ne diyorsun sen ya? Ha evet bana çarpanlar bunlar böyle. Bu senin içinden geçiyor diye biliyorum ben oktromu. İçinden geçerim senin. Bana erotik, erotik şeyler söyleme. O <gülüyor> <gülüyor> o oh, oh, 15 ok al bakalım. Ha hayrını Aa. gör, <gülüyor> hayrını Aa. gör. Ah ha. Ee, bir haydut Hı. daha var yolumuzun üstünde gözüküyor. Ne bir dakika karşıda. Nerede ya? Tam ya tam. Oradan evimize, evimize dönelim artık. Ya hayır. Hop. Kabuklu dehşet mi? Kabuklu Behçet. Bir oyundan ilk gün bunu yapacağım. Sol da bir dakika sola sola gidebilir miydi? Bir dakika. Şu tarafta değil mi? Doğru Evet doğru yere gidelim. Burada iki tane şey X gözüktü az önce ve yok oldular. Ama bunu ama görmek sen, istiyorum. Ama sen kötüye kullanıyorsun. Evet. Hiçbir şey yok. Neyse. Hayır korkuttu yani orada iki tane X belirip bir anda yok olunca. Sen Alix'ten korkuyorsan yandık. Ha? Bunun devamı Alix. Kötüydü biliyorum ama yapmak andıramaz. Hadi ama komikti ha, bence. Girmiyorum şehre falan. <gülüyor> Hiçbir komik değildi bu kadar da evet. İğrendi bende. Evet. Şimdi arkadaşlar maceralara gittikten sonra şehrinize dönüyorsunuz. Bizim şehirde kiramızı ödedik kalabiliyoruz burada. ay Neyse burada kiramızı ödedik kalabiliyoruz. Bu, bu evet. burada eşyalarınızı satıp evinizde falan geliştiriyorsunuz öğretmenlerden eğitim alıp. Biz daha bir şehire gittik oyunda totalde 4-5 şehir var. Ki burası şehir değil kasaba diye geçiyor o yüzden. Bilmiyorum ne evet. kadar şehir. arada şey konusunda da sen bunu satabilirsin. Yani kira ödeme konusunda da oyun sizi başlangıçta bir kira muhabbetine maruz tutuyor ve hani benim gibi siz de şey diyenlerdenseniz abi sokarım ben ödemeyeceğim o kirayı falan diyenlerden <gülüyor> demeyin, ödeyin. Harbiden kasabadan atıyorlarmış. Bir daha giremiyorsun <gülüyor> oyun sonuna kadar. <gülüyor> bu arada kasabadan atılmak direkt yani hayatınızın otası olur. Yapmayın öyle şey. Evet. Asa bu arada mana bedellerini azaltıyormuş. Tetali'de bir de garip bir eee verme olayı var ama çok anlayamadım ne de verdiniz. Doğruyu söylemek gerekirse. Aa, Neyse o o o şimdi dövüp o adamı almam. Burada 50 gold'luk bir şey ya. var. Hançer var 200 gol. Ben oldu. bir şey satmayı bıraktım abi. Ben sana bana kızıyorsun Neden? sen. Kızıyorsun. Dev kalbi, lal taşı. Onu satma. Ben sen miyim? <gülüyor> Küçük safir diye bir şey buldum. Kırka gidiyor, satayım mı? Sattım valla. Küçük safir. Minik no. safir ne kadar ne, ne işe yarayabilir derken şimdi oyunun son itemini yapmaya yararsa ağlarım bu arada gidip buraya kadar koşup. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana o abiye gidip ne almam mi? lazım o parayı. O oraya bir daha gideceğiz o giremediğim yer olamaz abi bu ya. Al Alacaksın ya. Bir de şeyde de bobin de lazım. Evet bobin'i bulamadık yani bobin <gülüyor> yok. Abiden abi. aldım geri bu arada. 20 gold'a geri sattı sağ olsun Aha. bana. Acıdı dedi ki al dedi, sen <gülüyor> bana bunu bu kadara vermiştin. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, mi? hayır, satabilir miyim? 50 altın, 50 gümüş daha doğrusu Simyacıdan gidip bir şeyler alabilirim şöyle. Bu Hayda. da ee, bu, ha, bunda... Hava soğumuş. Hayret. Peki. Mevsim var deme oyunda, hava sıcak soğabiliyorum da bir de mevsim varsa kış yaz, ağlarım. Aa, kar yağarsa dışarıda var <gülüyor> da çadırımız falan olmadan. <gülüyor> Hayatımız veren yani. Bez 1 dakika buff veriyorsa sence iksir vhiya'ya ne kadar buff verebilir sürdüğünde? Bilmem. 2 dakika <gülüyor> Ya bilmiyorum yazmıyor. <gülüyor> Soruydu bu. Tamam <gülüyor> yani bu abladan sonra bir şeyler alacağım ben. 101 coin'im oldu benim. Gidip şey yapasın var ha, Anıl. Bu mantarı kime verdi? Gel mantarı ablayı verdim. Ha evet evet onu kim istiyordu? Ee... Ben, bu gerizekalı şuradaydı. Kirazodaki Helen turnu Tamam buradaki o gerizekalı gel. Turnuvula, yani, turnuvula geliyorum turnuvula. Bu kalkanı bana hediye vermezse üzer beni ama. Zehir veriyormuş düşmana. Oyun maşa attığım tahtalar hala duruyor. Greating's <gülüyor> ha. ee, friend. senin için bir şeyim olabilir. Lend me your ear. Bir dakika bence bunu <gülüyor> demeyeyim. Bekle. <Bir> bug olmasın. Greating's friend. Lend me your ear. Seçeneğini söyle. İstediğin nadir mandalı <gülüyor> <anlarım, gülüyor> burada. 70 gümüş. Allah sen ne yaptın ya? <gülüyor> sağ sağlı yani onun için. Hardeau. A bir Gerotik dakika de evet kül devini verebiliyorsun. Kül <gülüyor> devinin göğüs kafesinde bulunan garip lali buldum. Ver. Oho. Anlaştık. <gülüyor> 30 gümüş daha. 30 gümüş 30 gümüş. <gülüyor> Let me hear it. I'm always interested and I'll see you. See you. Elin numunlarını kırmak. 270 gümüş bayağı e, iyi bir miktar arkadaşlar haberiniz olsun. Yaratıklardan nişan mızraklar sadece e, 6 gümüş alayım. Gerçekten iyi o kadar ağırlık taşıdık. Neyse almayız bir daha. Evet. Şöyle alayım ya 6 gümüş değil. <gülüyor> Boş ver. Ya, Nereye iyi, gidiyorsun? Iyi, iyi de. Şimdi e, tarif öğrenisim var benim anılcım. Senin var mı parayla yapmak istediğim işi? Tam paramı genel olarak saklarım abi. Yaskiyi öğrenirim. Bu, yani. bu arada Aynı sen o paraları e, sakla güzel. Bir dahaki şehre gidip fosuz girersek bayağı güzel bize. Şimdi orada da kiraver <gülüyor> falan derler ağlarım. En hmm. yani çok parayla gideriz, satın alırız ev yani falan. böyle bir mekanik varmam. Kesim vardır bu arada. Al, alma mekaniği you? vardır. Right. Al adam lan. Hanlarda kalabilirsin dedi. Buradayım bir dakika. Ee, What can I do for you? 50 gümüşe mi tamir ediyorsun hacim e ben. Bir dakika. Niye? Neyim elli gümüş gibi. Oğlum neyim elli gümüşlük benim göz önü seveyim hacı. <gülüyor> Elindekidir bence. et Etme etme tahmin etme neyim var ya daha yok, dur. Yok yok şey yapacağım ya. Aa ee, üzerimdeki deri yalnız gidiyor. Yes, benim. 3 <gülüyor> mavi kum 250 gümüş. Yok yok. What can I do for Hayır teşekkürler. <gülüyor> bana bir şeyler yap. Ekipmanın tabi dükkanını gezeceğim. Right. Bundan craft öğreneyim mi ben? Öğren mi craft Murat? Ne yapacaksın craft öğreneceğim? Yapacağım ama. Sen Sende ne oldun ya? Dişli kalkan öğrenesin var 25. Mızrak değil. Senin yay öğreneyim mi? Yay yay var mı? Ya, yay yap, yay öğrenebilirsin. Değil ne bileyim. Bunlar daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Öğren. Crafting'ın sensin. Kalkanı öğreneyim ben. Kalkan ihtiyacım olacak. E, kılıcı öğreneyim. Büyük kılıç var büyük two handed. Bir de onu öğrenmek istiyorum. Tamam 25 25. Şuna bir parayı gömelim. Allah gitti bütün paralarım. Allah. Şuna bir şey öğrendim. Buna da öğrendim. Bunu da öğrendim. Şimdi ne istiyormuş onlar? Evet. Katana. Oye. Oh yeah! <gülüyor> Oo. Anıl, senin o kılıcı satmasaydık keşke. Kılı Katana, Hangi yapıl kılıcı? Katana yapılıyormuş. Katana yapıyor muş onda? Hayır. Neyse buluruz ya. Bı Mete falan kesip On baya her şey Katana bu arada. Neyse. Ay. E kalkan öğrendim o nerede? Dişli kalkan evet. A yapabiliyorum onu. Onu yaptım bak işte. Ne var tipsi duruyorsun sen ya. Kim ben mi çok ay Ayıptı bu dediğin. Tamam, arkadaşlar katana yapmak istiyorsanız benim gibi öğrenmiş olduğunuzu. Şu abiden bir sürü craft öğreneceğim bir de. Can I help you? Can I help you? Yes, you can. Usta yemek yap. Omlet öğrenelim bence her şeyden önce. Şalgam çorbası. Zaten buluyoruz onu. O pastırmayı alacağım. Et, etleri kurutmak iyi olur. Ana ben yine bütün paran bit. Ya, yapacak bir şey yok. Ee, Krumfuchs'un merkezine git ve mana elde et. Tamam, onu yapacağız. <gülüyor> o zaman. Simya, kristal tozu. Şimdilik şurada videoyu bitirelim ha. Ne Chris... dersin? Bunları craftları da öğrendikten sonra. Tamam. Şöyle denize doğru. Evet arkadaşlar Outward bu şekilde devam edeceğiz Anıl'la daha oyunun başlarının biraz gerisindeyiz daha çok maceramız olacak. <gülüyor> Şimdilik bizden bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.